Gerçekten tebrik gerçekten. ediyorum. Vallahi tebrik Çok ediyorum. Iyi. Bunu bundan, <gülüyor> bunu bundan sonra hep yapsana. Hep yapsana bunu. Yani kamerayı nereye koymam gerektiğini başla, <gülüyor> başta göstersin. Vallahi düşünceli editçi ya. Elif, gerçek yani Elif diyor Nisan eline sağlık. Ses perdesi herkes almadılar bana çikolata kalamadığı içimdeki oyunda, EFE oyunda, EFE oyunda, EFEFE oyunda. Burada onu mu tahmin etmezler ya? Rowk geldi. Oh, uzadı benim yanımda. Ben burda burayla kazandıracağımı düşünüyorum ya. Şahane orada. Senin orada. <gülüyor> ya yok artık ya. Bu neymiş abi? Ayman akciğerim ha. Ya amına kodumun oyunu ya. Nasıl söyleyecek? E. Ananı T. O zaman T olur yani. Daha E değil mi? Kanka yani? kanka kanka. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Orospu Rezin mida AP var Bence çok doğal bir görünüm Doğal bir görünüm abi Doğal bir görünüm Yani sıkmazsın buna <gülüyor> Ne Ne Ne <gülüyor> <gülüyor> aşko. Ya, biz nasıl, kanka, internet ya? Yani? biz nasıl bir internette yaşıyormuşuz ya. Biz nasıl bir internette yaşıyormuşuz ya. Evet arkadaşlar Türsü süper. 163 MS ne kanka. Şimdi mi yapacaktım onu? Saat 2 saat 1.30 zamanı. Kanka 1.5'uncu saatine doğru yayın Ha 1.30 tamam. Aynen. What's up <gülüyor> Lan şuna at. <gülüyor> Acayip kötüsün kanka. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Biz nasıl lemem falan çıktı? Lan vursanız şuna at. Bu adam bu adam leme amına <gülüyor>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 Ananı sikeyim seni. <gülüyor> <gülüyor> beyler, ederim. beyler ne play yapıyordun var ya abiler. <gülüyor> Baba bu burası beni gerdi. Ananı <gülüyor> sikerim ya. Düzle burnu düzle. Düzle çekme ya çek çek çek çek çek pul çek pul cool, çek 5 dakika anlamadınız okay. ya kafayı yedim ama rakayı tamam çekme daha çek tamam ben mi anlamadım sadece kanka 5 dakika boyunca terse çekiyorsunuz 5 çek dakika, dakika. Çek, şey, çek diğer taraftan ya, yavaşlattık tamam yavaşlattık diğer taraf düzle düzle düzle şimdi geç tamam. burdan burdan burdan oraya çarpmamız lazım lan burdan çeksene ha?